Arkadaşlar, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Arkadaşlar, bu K-19 bu hala devam ediyor. Bir demin e, bir haber okudum. Bir sevindiği bir de üzücü haberim var. Sevindici haber, Cumartesi evdeyiz Kötü haberse, sokağa çıkma yasağı var. Arkadaşlar böyle Cumhurbaşkanımız bir kayağı almış. Demin haber bülteninde okudum. Haber bülteninde şeyde geçti. İnşallah hayırlısı olur. Bu KV19'dan bir an önce kurtuluruz. Bu sıkıntılar geçer. Bu arada arkadaşlar marketlere hücum etmeyelim. Ayalıklı mesafeler halinde şey yapalım. Ki bu ee biz, birisi bese hapşırdığı zaman 3-4 kişiye bulaşabiliyor ya da 5-6 kişiye. Bunu yaşamamak için ayalık bu lazım. Bir hematlı ayalık. Zaten behematlı ayalık da en iyisi. Ya başka başka bir şey yok. Eee yani bunu gidinceye kadar çekmemiz lazım böyle arkadaşlar sizi bahçeyle şey yapalım buyrun bahçeyi gezelim <Gülüyor> arkadaşlar ben kanalıma gönlüme hoş geldiniz arkadaşlar Şöyle çiçekleri, çiçekleri sulama yapıyoruz Artık yaz geldi Yaz gelince böyle oluyor kesin değil. dur şu kesin değil bakalım nereden hıttı ayy aha Şöyle kendimize göstereyim. Ağzımız kapalı. Kulamaya devam arkadaşlar. Devam. İş yayındayız. Şirada orada <gülüyor> <gülüyor> Dümayın Bolca ver. Bir daha uğraştım asla. He <gülüyor> evet, tamam. Bolca ver ki. Çalsamak. Dümaya kadar bir yağmur uzak, Bir daha vermesin. Evet. Dümayın diplerine, güzel verecek. Evet. Tamam. Dışarı görürsünüz arkadaşlar. Dışarıda kimseler yok. İyi. Kendimizi koruyalım arkadaşlar. Elimize eldiven takalım. Heh. Elimize eldiven takalım. Kendimizi koruyalım arkadaşlar. Ağız maskesi takalım. Allah'ın izniyle geçecek bu buyuz. İnşallah. Şöyle et da göstereyim ben size Kendimizi takınalım Kendimizi koyalım arkadaşlar bu uyus belasından K9 şeyinden kurtulacağız inşallah Allah nasip ederse kendimize dikkat etmemiz lazım arkadaşlar lütfen kendimize dikkat edelim koruyalım kendimizi O da bir yolu ıslayalım ki temiz olsun. Böyle Bak bakalım. Bahçemiz güzel değil mi arkadaşlar? Bahçemiz. Bahçemiz Yani güzel bir bahçemiz var. Yalıştay'ın bahçesi Gözde alalım Evet Hı. Çektik. Burada su azaldı ya. Şu depodan geliyor. Depodan geldiği için ayetbaz şey suyu bu kuyu suyu bu arkadaşlar normal su değil yani içme suyu değil bu bu yay altından çıkan su Bunlarla suluyoruz bahçeyi bahçemiz öyle. ne oldu buna ya Evet arkadaşlar bu kadar Teşekkür ederim kanalıma bekleyin kanalıma abone olun kanalıma bekleyin arkadaşlar kanalıma çok az sayıda mevcut bir şey yaptı ya. Kesti. Doğuşturdu. Hah. Hah. Kesin. Hah. Evet. Oturmayayım oyum. Evet arkadaşlar Şu alan bahçe alanımız Bunun boyası kadar Arka tarafta var öyle çekelim, böyle de çekelim. Arkadaşlar bu kadar. Laf istiyorum. Abone olun lütfen. Abone istiyorum. Abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Hadi.